Tipler oturmuş derdimi yazar. Bendir gelir geçer devran eğlenmez. Telek vurdu yıktı kuş hisarımı. Geleser savurur harman eğlenmez. Geleser savurur. Kervane ilenmez yüreğimde çarıkl aşk ile yare aşk ile yare varayım tabi de bulayım çare fırsat elde iken gel uyga atar senin için yolda Kervan ilenmez. Senin için yolda, kervan eğlenmez Yüreğimde çoktur, aşk ile firkat Aşk ile firkat Beralım didarı, menzili rahmetler. Der ehli olana, der ehli igere Derdi olmayana, derman eğlenmez Derdi olmayana, derman eğlenmez Sultanım Keremlerkanı Keremlerkani nereden geliyor canımın canı sensin güzellerim Şahı Sultanım sensiz bu ceset bu cane Sensiz bu cesette bu can eylenmez. Sensiz bu cesette bu can eylenmez.